Herkese merhaba sevdiğim saydığım canlar. Ben Cem Kervan. Bu hafta Hirodes adı bir değişi paylaşmak istiyorum sizine. Bu Hirodes, e, Büyük Hirodes değil. Hani İsa ruhullahın doğduğu zamanlarda şahlık konumunda şah olan Hirodes, Büyük Hirodes değil. Onun oğlu bazen Hirodes Antipa denir ona. E, şimdi İsa ele verildi Yahuda tarafından. Yakalandı. Pilatus adı bir valinin önüne çıkarıldı. Pilatus, Hirodes Antipa'ya gönderdi. Çünkü İsa Celile'li ya, Hirodes Celile üzerinde yetkili. Onun için Pilatus, Hirodes Antipa'ya gönderdi. Hirodes, İsa'yı bir görme fırsatı çıktığına sevindi. Çünkü hakkındaki haberleri duymuştu. Çoktan beri bir keramette bulunmasına bizzat şahit olmaya umuyordu. Demek değil ki ona iman etmek istiyordu. Yok bir sirk gibi bir eğlence gibi ha, kerametlerde bulunuyor ben de gördüm demek istiyordu. İsa'ya ardı ardına sorular sorup durdu. Ama İsa cevap vermeyi reddetti. Bu arada başlıca imamlar ve şeriat hocaları orada dikilip bağırarak İsa'yı ağır bir dille suçluyorlardı. Bir zaman sonra hem Hirodes hem de askerleri İsa'yı aşağı alayıp alay etmeye başladı. Nihayet ona şahların giydiği tarzda bir cübbe giydirip Pilatus'a geri gönderdi. Herhalde Hirodes, Hirodes bir keramet göremedi ya. Sıkıldı. Sonra elence olsun diye şahların giydiği tarzda şahane bir cübbe giydirdiler. Pilatus'a geri gönderdi. O güne kadar düşman olan Herodes Pilatus dost oldular o gün. Evet ve buna göre bir değiş yazdım. İnşallah beğenirsiniz. İsa'yı görmek istedi. Hakkında her çeşit haberler duydu. Herodes İsa'yı görmek istedi. Hakkında her çeşit haberler duydu. Keramette şahit olmak istedi. Gerçek şah, hakiki hünkâr İsa'ydı. Keramette şahit olmak istedi. Gerçek şah, hakiki hünkâr İsa'ydı. İmamlar, hocalar oraya geldi İsa'yı ağır bir dilde suçladı İmamlar, hocalar oraya geldi İsa'yı ağır bir dilde suçladı sabunlara hiç cevap vermedi Gerçek şah hakiki hünkâr İsa'ydı Bir sabunlara hiç cevap vermedi Gerçek şah hakiki hünkâr İsa'ydı Sonra sıkıldı Askerlerle Şah'ı aşağıladı Kervanım Hirodez Sonra sıkıldı Askerlerle Şah'ı aşağıladı Şahane bir kaftan ona gidirdi. Gerçek şah hakiki hünkâr hisseydi Şahane bir kaftan ona gidirdi. Gerçek şah hakiki hünkâr hisseydi Evet, Pilatus vali, Hirodes şah ama gerçek şah, hakiki hünkâr, yani Mesih, İsa'ydı. Ne kadar ters bir durum. Yani İsa orada alay ediliyor. Halbuki gerçek şah, hakiki hünkâr, kendisi. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun, yorum yazın, canlarla paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, esen kalın.